Merhaba Kanalıma hoşgeldin Uzun bir aradan sonra Bir video çekmeye karar verdim Şöyle bir gezdim Bakalım trende girdim Bakıyorum Bu oyunu seçtim Bakıyorum ki 1 2 3 4 Daha var mı? <gülüyor> 5 8 tane PUBG Mobile videosu. Ben dedim PUBG Mobile videosu. Neden çekmiyorum? Zaten uzun bir ara olmuştu. Baksanıza kanalımda giremim, çalışmıyor arkadaş. Neyse. <Gülüyor> belirlemedim. Bir başlık belirlemedim. Aklıma gelmedi. Ben dedim herhalde videoda e, video çekerken şeyler olur diye umut ederek başlıyorum en kötü One Man Squat adlı bir başlık seçerim diye tahmin ediyorum Miramar'da oynayacağım hadi bakalım geçelim ayaklarımız da yere değdi sonunda alalım kısacası evet. güzel oldu ya. uğraşmak sonunda bırakmadı sonunda bizi bakalım bakalım Evet, güzel bir çatışma sesi. sanki geldi gibi 210 yönünden. Şu anda girmek pek mantıklı değil gibime Az yakın bir rootlanayım, tamam AK'yi buldum orada çok güzel oldu Home power, şöyle bir de kimlerden yanaşırdı açıklamalar Şu kalsın, sonra ben bunu kullanarım büyük ihtimalle Tamam. Şimdi sıkar var bir tane geçebilirsem. Teşekkür ederim. Oke, ne yerine... bu? Karı kaldım Oke de çok seki ama ya sıkarım. Şura sıkarım, ya sıkarım ya çok da önemli değil. 210 demiştim değil mi? Evet. Aşağıdan girelim. Hmm. Kapısı var mı ki? Hello. Kimse var mı? Yok kim sanki. buradan başladı ya. Buraya atmazdı robon. Şöyle. Bakalım. Attı robon, robon. Çok şaşırebilirsek ha, atmamış. ölü galiba bu ya Neyse. Öyle tutayım, öyle tutayım kardeşim <gülüyor> <gülüyor> yalnız ya çok fazla yeni hile falan çıktı ya PUBG Mobil'in yeni bir e, PUBG Mobil'in yeni bir e, atak ile koruması mıdır? Yazılımını da güncellenmesi Bir Kişiler yapması lazım abi. Çok yani ben ben internete bakıyorum abi çok kolay bir şekilde ulaşılabiliyor, ücretsiz bir şekilde bir de ya, bunun bir engellenmesi lazım. Yani, ücretli yapın demiyorum tabii ki de be. Artık bir engel, bir dur demesi lazım yoksa Adam gibi gözüküyor tam şurada ki ne yapayım ne sese ya kar zannettim ya hiç mermiye baksana anlayacaksın zaten pompalı geç bir şey yok zaten burada abi değil mi yani çaba olmasın istersen ya hakikaten eh drop atmamış bari atarsa atarsın inşallah ben arabada var orada. at drop'u be kanka at drop'u at gitsin işte bu be ya. yakın hatta bir kadar. Bir AWP. Bu da eyvallah. Sanki var ya böyle fırtın öncesi sessizlik gibi arkadaşlar biz de dolabın yanındayız hiç kimse yok şaka gibi. Sen de güzel bir şey alsın artık yani değil mi ben? Hadi. Ay iyi ki güzel bir şey alsın dedik ya. Ve bu hoş. Hadi olas. arkamdan çıkarsa çok daha sövebilirim arkamdan büyük ihtimalle bir tane bot gelir böyle 20'imi belli etmek için ben açıldırdım sonra çok güzel bir şey kes yok ya What do you do? oh pistol measure here şu arıyor. Sevdiğim güzel şey kalsın işte burada sonunda yani. Şunu arıyorum yani bu zamanda. Baş baş baş şu arıyor. Kısa bir şey. Of varmış şu on the kalıpılıyor son bir mail. kaldı? Ah, gördüm. Işınca sey. Ayağını görüyorum sanki seni. Adılat işleri mi yapma adam? Nereden sıktı gördüm seni? Böyle göremedim neredesin o Biri orada biri burada. Evet, çok şükür. Biraz tehlikeli bir hareketti ben de biliyorum. Ama ne yapalım? Hayatta risk almak lazım. kişi zaten odalar arkadaş ben biliyorum sizi ne istediğin kadar o yalan alan bende small oraya atsan ne kadar kanka kanka da buraya atar. Kaç tane smonuz var arkadaş Sanki öleceğim mi kanka Öleceğim mi Çok şükür öleceğim Allah Allah Son kişi de değil ki Hıh Bermi de bitti hadi Sonuncu çok merak ediyorum Adam mı lan o aha aha aha Avladım senin kuşaazım benim ama sen nereye saklanacaksın öyle? Nereye kadar saklanacaksın? Arkadaş hepiniz ne? Ne saklanmaya meraklıyorsunuz? Ben de anlamadım ki. Bomba var mı? Yok bomba yok. Top top. <gülüyor> buraya kadar bomba yeter mi? geridek ya. E yani insan az akıl akıl ya atalarımız ne demiş akıl akıl gel benimle takıl iki mermi var yani rush emin değilim adam hindistanlı bayrağı hintli yani istediğin kadar sen geleceksin elinde sonunda geleceksin ama ben o kapeyi görmek istiyorum artık fake mi atsam ben acaba şöyle, Şu an şöyle fake falan mı atsam ben. Evinin içine girdi aferin sana ha, Keşke 6x atmasamıydım ya Hah gösteriyor adam Bak kafayı göster ikilerim var kafayı göstermesem ben sana Bu kadar Winner winner chicken dinner haydi bakiiiim MVP of the team Takamın MVP'si oldu zaten tek kişiyle girdiğim için One sukat. Şöyle bir öpücükle yollayayım seni Öpücük. Ama tebrik ediyorum da kardeşim yani Güzel oynadın çok güzel saklandın Güzel ya One Man's Squat'la Güzel şartlar şey güzel şeyler son bennemilerde başarılı olduk bakalım sonuçlanıyormuş maçlar birinci olduk bakalım tamam onerleştirelim zaten klasik 8 2 temizliğinden hadi bakayım hemiz bir hasar Üz, hasar zaten, evet bir videonun daha sonuna geldik <gülüyor> umarım eğlenmişsinizdir valla one man scott eğlenceli miydi eğlenceliydi ama çok fazla botlu var mı var artık hileler var mı var aşırı fazla var hayır bu evden gelmedi de mesela bu videodan önce bir önceki elde yani adam peee görmeden bombayı salladı evime zıplayarak ikinci kata kadar ateş etti arkadaşıyla arkadaşının da yine var belli tırmandı ikinci kata saklandım bir de pompalıyı tak diye eline koyduğu gibi buldu Allah kardeş hile kullanmayın kullandıklarını söyleyeceğim öneri bu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğeniniz, like atıp paylaşmayı ve abone olmayı